Merhabalar, ben Doktor Eşer Hüseyin Onganlar çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Sizlerle bugünkü videoda Bebekler emerken neden ağlar? Neler bebeğin emerken ağlamasının neden olur? konularında bilgi vermek istiyorum. Bebeklerin emerken ağlama durumları çok nadir değildir. Oldukça sık görmekteyiz ve bize de çok fazla sorular sorulmakta. Bunun nedenleri bebeğin ayına, bebeğin emzirme alışkanlıklarına göre değişebilir. Burada şu an konuşacağımız konular basitten ciddi boyuta doğru yavaş yavaş sıralayacağız. En sık gördüğümüz emerken ağlama nedenlerinden birisi özellikle 4 ile 6. ay civarı bebeklerin hızlı büyüme dönemlerine denk gelmektedir. Hızlı büyüme dönemlerinde bebeklerin enerji ve protein ihtiyacı arttığı için sizden daha çok besini talep etmekte daha çok emme talebi etmektedir. Diyelim normalde 2-3 dakika emmen bir bebek belki daha uzun süre emmek isteyebilir ya da emzirme periyotlarınız 3,5-4 saatken daha sık aralıklarla emmek de isteyebilir. Bundan dolayı bu büyüme hatağına denk gelen dönemlerde bebeklerinizi daha sık emzirin daha çok enerji ihtiyacı olduğunu bilin ve bu sürenin de geçici bir süre olduğunu da bilmeniz size yardımcı olabilecektir. Bir başka bebeklerde memede emerken ağlamanın nedeni de süt akış refleksiniz çok hızlı olabilir. Süt akış refleksiniz nedir? Bebek emmeye başladığı anda beyninizden salgılanan hormonlar sütün daha hızlı akmasını sağlamaya yardımcı oluyorlar. Bazı insanlarda bu süt akış refleksi çok hızlı olabilmektedir. Bu çok hızlı olabilmek şöyle, bazen süt fışkırarak gider, bazen aşırı hızlı gider ve bu bebeğin genzine, burnuna kaçmasına, e, hava yutmasına neden olabilir. Bundan dolayı süt akış refleksi hızınızı kontrol altına almanız gerekir. Bunun için en sık önerilen yöntem arkaya doğru yaslanarak emzirmeniz. Çünkü normal öne doğru emzirmek ya da normal pozisyonda emzirmek artı bir yer çekimi kuvvetinden dolayı sütün daha da hızlı akmasına neden olabilir. Arkaya doğru uzanarak emzirdiğiniz takdirde en azından yer çekimi kuvvetini ortadan kaldırarak sütün akışını bir miktar azaltmanıza yardımcı olabilir. Yine süt akışı refleksindeki bir başka sorun da hızlı akan süte karşı bebekler daha hızlı emme hareketi yapacaklarından dolayı daha çok da hava yutabilirler. Bundan dolayı ara vererek, ara ara gaz, gazını çıkararak bebeğin biraz daha konforlu emmesine yardımcı olabilirsiniz. Süt akışı refleksinizin çok yavaş olması da bebeğin memede ağlamasına neden olabilir. Süt akışı refleksi yavaş olduğu zaman bebek tabii ki daha az beslenecek, daha yavaş beslenecek. Bu da onu sinirlendirebilir süt akışınızı biraz hızlandırmak için yapmanız gereken uygulamalar rahatlama, din rahatlama, ee, ılık bir şeyler içme, hafif bir müzik dinleme, sakinleşmeniz süt akışınıza faydası olabilir. Bir başka yöntem memelerinize hafif ılık kompres yapmak süt akış refleksinizi uyarabilir. Bir başka yardımcı olabilecek konu da Süt akışınızı hızlandırmak için masaj yapabilirsiniz. Memenize, meme ucunuza masaj yaparak süt akışınızı hızlandırabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra emzirmeye geçtiğiniz takdirde süt akışınız bir miktar daha hızlı olabileceği için bebeğin emerken ağlama sorunu ortadan kalkabilir. Yine bebekte emerken ağlama nedenlerinden bazıları da bebeğin durumuna bağlı olabilir. Bebek diş çıkarıyor olabilir, diş çıkarma döneminde bebeğin damaklarındaki olan kaşıntı ve ağrı emme isteğini azaltabilir. Bir başka neden de bebeğiniz çok gazlı olabilir. Bazı bebekler özellikle ilk 2 ay içinde çok fazla gaz üretirler. Gaz yutar, hava yutarlar daha doğrusu. Buna bağlı gazları çok fazla olabilir. Bunların da daha sık gaz çıkarmanız bebeğin emerken ağlamasını Azaltabilir. Başka bir neden de bebeğinizi çok sık emziriyor olabilirsiniz. Bazen anneler emzirme ritmlerini her ay için aynı olmasını isterler. Yani bu ne demek? İlk ay daha sık emmesi gereken bir bebek ikinci aydan sonra emme aralıkları uzayacaktır. İlk ay gibi saat başı 2 saatte bir emzirmeye devam ederseniz bebeğin midesi daha boşalmadan yeni bir besin vermeye çalışmanızdan dolayı da emmek istemeyebilir. Bu da rahatsız edebilir. Tabii ki ileriki dönemlerde bebeğin beslenme aralıklarını uzatmanız doğru bir yaklaşım olur. Yine basit ama sık gördüğünüz nedenlerden birisi de bebeğin ağzında pamukçuk olabilir. Pamukçuk bildiğiniz üzere bir mantar enfeksiyonudur. Bunun tedavisi için doktorunuzdan görüşmelisiniz. Bebeğin emerken Memede ağlama nedenlerinden birisi de bebeğin basit bir hastalık, soğuk algınlığı gibi hastalık geçirmesi. Soğuk algınlığı olduğunda burnu tıkanır, nefes almakta zorlanır, emerken de zorlanır. Emme isteği olmasına rağmen ememez. Bu da ona sıkıntı yaratır. Bu da memede ağlama nedeni olabilir. Yine başka bir neden de reflü olabilir. Reflü bebeklerde çoğunda vardır. Ama bazı bebekler gerçekten çok şiddetli reflü hastalığın boyutundadır. Bunlar sürekli mideden yemek borusuna içerik kaçtığı için midedeki asitli içerik yemek borusundaki doğal ortamın asit oranını değiştirerek orada bir tahriş yaratır. Bu tahriş de beslenme sırasında göğüs ağrısı yapabilir. Bu da bebeğin sürekli ağlamasına neden olabilir. Bir bebek sürekli kusuyorsa ve sürekli ağlıyorsa emerken dağılıyorsa bu reflüden dolayı olmuş olabilir. Bunun için tabii ki doktorunuzdan görüşmeniz çok önemli. Bebeği memede ağlama nedenlerinden birisi de gıda alerjileri olabilir. Gıda alerjileri annenin beslenmesinde yemiş olduğu gıdalar süt yumurta kuru yemişler ve diğer birçok besin bebeğin sütten geçerek besin proteinleri sütten geçerek Bebeğin gaz problemi, cilt problemleri, dışkılama problemleri gibi birçok probleme neden olabileceği gibi emerken ağlama nedeni de olabilir. Bebeğinizde herhangi bir gıda alerjisi olup olmadığını düşündüğünüzde bunu belirleyebilmek için diyetinizle bebeğin ağlama durumlarını takip etmeniz, not etmeniz önemli olabilir. En sık gördüğümüz alerjik neden süt alerjisidir. Daha sonra yumurta alerjisi ve kuru yemişler en sık gördüğümüz gıda alerjileridir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bazı cerrahi nedenler de bebekler emerken ağlama nedeni olabilir. Mesela bir dil bağı, dil bağından dolayı bir mesela bir dil bağı problemi. Dil bağı problemi olan bebekler kavrama sorunu yaşayabilir, istedikleri kadar ememeyebilir. Bu da emerken ağlama nedenlerinden birisi olabilir. Bu dil bağından şüphelenilen çocukların da çocuk doktorunuz ya da çocuk cerrahisi doktorlarınızla görüşmeniz gerekli. Tüm bunları toparlayacak olursak bebeklerin memede ağlama nedenleri hakkında birçok başlık var. Ancak herhangi bir problem olmadan da ara sıra bebekler memede ağlayabilir. Onun belirtilerini Güzel fark etmeye çalışarak emzirmeyi bir bebekten iletişim kurma zamanı olarak da belirleyerek bu sorunları kolayca aşabileceğinizi ümit ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.